Evet arkadaşlar hoşgeldiniz böyle bir makinemiz var elimizde Vestel A plus plus plus makinemizin sorunu E03 hatası veriyor içeride ve dışarıda herhangi bir görünen bir pislik bozukluk yok makinenin bu hatası gider borusunun tıkanmasından dolayı bu hatayı veriyor şimdi şuraya açacağız tornavida yardımıyla şöyle kaldırıyoruz burası açılıyor Oo, gördüğünüz gibi bütün su burada birikmiş buradan aktı yardımıyla hakan suyu dağıtmamak için koyuyoruz kapağı açıyorum Bayağı da su varmış içinde. İşte bu boşaltamadığı su arkadaşlar. Bakalım şöyle içerisine. İçerisinde şu anda kum taneleri görüyorum. Bayağı pis gözüküyor. Şimdi makinenin bir de iç kısmındaki boruları var. Gider borusu. Makineyi arkadan, kablolarını sökeceğiz. Şu filtreye bakın ya. Filtrenin üstünde bile pislik var. Şimdi makineyi şuradaki su hortumunu söküyoruz. Ama sökmeden önce tabi vanamızı kapatıyoruz. Bunu söktükten sonra makinamızı yatıracağız ve alttan hortumlarını kontrol edeceğiz. Şöyle yatırdık. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Yalnız altına bakın. Ama çok örümcek ağ kaplamış. Buraları hemen önceden bir sildirelim. Garantisi olan makinenizde de böyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Pek korkulacak bir şey yok yani ben yapamam diye şey yapmayın. Korkmanıza gerek yok. Şurada gördüğünüz şu gırtlağı görüyorsunuz değil mi? Şu gırtlağı sökeceğiz. Şu vida ile sadece. Bakın. Çok bir şey yok. de yerinden söküyorsunuz. Boruyu boşa çıkarıyorsunuz. Geri aldığınız zaman içerisinde kalan ne kadar pislik varsa hepsini göreceğiz zaten. Şimdi söküyorum ideyi. Evet arkadaşlar. Şöyle daha boruyu çeker çekmez. Ne o bilmiyorum. Şimdi göreceğiz hep beraber. Herhalde çorap. Çorap sıkışmış herhalde. Bu ne ya? Vay vay vay vay vay. Bu ne çorap? Ulan kaybolan çorabımın eşi buradan çıktı. Bir başka var mı? İçerisini şöyle size göstereyim. Burada bir cıvata mı? Ne alanı o? Vida mı girmiş? Bu ne? Oğlum taç taş ne bu? Tel tokalan bu. Kızların saçında kullandığı tel tokanın haline bakın, ne hale gelmiş. Çıkan pisliğe bakın. Bakın normalde kazanın iç görüntüsü bu. İçeriden suyu sıkarken buraya veriyor, buradan gönderiyor. Burada da filtremiz var aynı zamanda. İşte içeride kalan suyu buradan az önce dışarı boşaltmıştık. Suyu oradan çekiyor. Oradan da şu hortum yardımıyla zaten içerisindeki küçük motorla buradan arkadaki giderden atıyor suyumuzu. Tabi burada çorap olduğu için atamıyor. Ama şu anda içerisini temizledik. Hani Hemen tekrardan yerine takıp vidasını sıkacağım. Ve tekrardan makineyi deneyeceğiz. Bu yerine taktık. Şimdi sıra şu parçaya geldi. Bu parçaya takarken dikkat edin. Bakın şurada küçük bir kertlik var. Çıkıntı. Bu çıkıntı şu yuvada gördüğünüz bakın yan tarafta aşağı doğru inen bir e, yan tarafta bir boşluk var. Tam oraya denk geliyor. Onu oraya denk getirecek şekilde oturtuyorsunuz. Daha sonra sıkıp kapağını kapatıyorsunuz. Ve işlem bu kadar. Tamam ve denemeye geçelim. Evet arkadaşlar, bağlantılarımızı yaptık. Çeşmemizi açmayı unutmuyoruz. Şöyle içine birkaç kaç tane ben malzeme attım. Bir çık bir kasım bakalım. Şöyle 12 dakika kısa programı atıyorum. Hadi bismillah. İçimamız bitti. Sonunda ent yazısını gördüm. E03 hatası veriyordu. E şöyle söyleyeyim. Serviste çalışan arkadaşım var. Ee, hiç dedi hani garantisiyle alakası yok bir işin. Herkes kendi evinde e, bu kadar basit bir işlem zaten gördüğünüz gibi siz de kendi evinizde bu işlemi yapabilirsiniz. Servis çağırıp dünya kadar para vermeye bence değmeyen bir e, arızaydı. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum. Bay bay. <gülüyor>